Merhaba ben profesör. Bugün sizinle Poco X3 NFC'sinin kutu açılışını yapacağız. Elimizdeki cihaz 128 GB'lık e versiyonu. Türkiye garantili bir cihaz. Arkasında Evophon City kanını görüyoruz. Kutunun üstünde gördüğünüz siyah noktalar dezenfekte ettikten sonra ortaya çıkan deliklerden dolmuş dezenfektan görüyorsunuz. Hı, burada burada enteresan bir şey var. Kamerayı netleyebilirsem daha net göstereceğim. Bir saniye. AvaFone stikerinin olduğu yerde jelatinin açık olduğunu görüyorum. Evet. Bakın buralar. Ama kamera netleyemedi galiba. Evet. Şimdi daha net gözüküyor. Bakın Evvafone stikeri yapıştırıldıktan sonra ortaya çıkmış olan açıklıkları görüyorsunuz. Neyse Türkiye garantisi yapıştırılırken muhtemelen Çin'den gelen cihazın üstüne bu şekilde bir paketleme yapılmış diye söyleyebiliriz en azından. Şimdi yavaş yavaş kutuyu açmaya geçelim. Gördüğünüz gibi küçük bir bıçak kullanıyorum. Balta kullanan var, kılıç kullanan var. Çok absürt şeyler kullanan var. Alt üstü bir kutu açacağız. Kutu çok şık gözüküyor. Siyah rengi ve üstündeki sarı rengi çok güzel. Et evet, dezenfektan taşmış gördüğünüz gibi. İçinden ıvır zıvır kağıtlar çıktı. Jelatini bir köşeye atalım şimdi. Evet gördüğünüz Türkçe kullanım kılavuzu. Xiaomi Türkiye garantisi ki en çok işimize yarayacak bir sorun çıktığında bize yardımcı olacak şey bu. Xiaomi Türkiye garantisi. Yavaş yavaş kutuyu açıyoruz. Zor zor zor zor, zor geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Ama harika bir renk bizi karşıladı. Bu rengin ismini bilen olursa yorumlara yazabilir. Özel bir ismi var bu rengin. Evet kutuyu açmaya başlıyoruz. İlk karşımıza bakalım ne çıkacak. Evet kutuyu açınca ilk olarak bir sim iğnesi karşımıza çıktı. Daha sonra ıvır zıvır kağıtlar görüyorum. İlk olarak garanti bilgilendirmesi var İngilizce. Hiçbir zaman okumadığımız belgeler, garanti belgesi bu da İngilizce. Bunları köşeye attık ve... Çin telefonlarının en büyük özelliği olan kutusundan çıkan cep telefonu kılıfı oluyor. Burada şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre antibakteriyel bir kılıf var. İncelememizde bu antibakteriyel kılıfın renk değiştirip değiştirmediğini göreceğiz hep birlikte. Ve evet cihaz bizi karşıladı. Poco X3 NFC tutabilirsem çıkaracağım şimdi. Evet, üstünde yazdıklarına göre Snapdragon 732G işlemcisi var. 120Hz'lik bir e, gayet etkileyici ekran tazeleme hızı var. 64 megapiksellik bir e, dörtlü kamera dizilimi var. Ve en etkileyicisi belki de 5160 mAh'lik bir bataryası var. Bakalım incelemelerimizde bunu test edeceğiz. Ne kadar uzun süre götüreceğini göreceğiz. Jelatini çıkardık ve cihazda karşı karşıyayız Evet kimsenin başına gelmeyen bu kutu açılışı sırasında bizim başımıza geldi. Sanki merdiven altı bir telefon e, dükkanına gitmişiz ve bir telefon filmi çektirmişiz gibi. Telefon jelatinin üstünde baloncuklar var. Bakın sağ üst köşede bir tane var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir saniye. Evet şimdi daha net gözüküyor. Bir tane de aşağıda var. Kimsenin başına gelmez. Bizim başımıza geldi. Ee, bu vesileyle şunu söylemiş olalım. Üstünde bir fabrika çıkışlı e, telefon koruma jelatini mevcut. Evet kutunun içinden oldukça güçlü bir adaptör çıkıyor. 33 wattlık bir adaptör. Evet biraz büyük. Ağır mı? Değil. Yani çok ağır değil. Diğer e, adaptörlerle aynı neredeyse. Bunu bir kenara koyalım. E, bir ucu Type-C, bir ucu Type-A. Yakında yani şu kabloyu hiç koymayacaklar. Düdük gibi kablo koymuşlar. Küçücük. Bu böyle neye benzedi? Şöyle koyarsam. Atoma benzedi. Peki, başka bir şey çıktığı yok kutudan. Kutuları kenara attık. Ee, alüminyum kasası var. Arka tarafı e, plastik, ön tarafı Gorilla Glass 5 korunuyor. Şimdi açıyoruz. Evet, POCO yazısı bizi karşıladı. Yani kimsenin başına gelmeyecek. Olay başımıza geldi ve ekran jelatininde hava baloncuğu var. Enteresan. Evet şimdi kurulum aşamasına kadar geldik. MIUI 12 ile geliyor. Android 10 birlikte geliyor. Bu kısımlarını atlıyoruz. Bunu da atlıyoruz. Her şeyi Xiaomi'ye devrettik. Sim kartı da sonra takarız. Devam. Bunları da onayladık. Ekran gerçekten çok etkileyici. Bunlara da sonra bakarız. Devam. Devam. Temamızı da normal seçtik. Ve kurulumu tamamladık. Şimdi kameradan çok net görebiliyor musunuz ama şu özellikle 120 e, Hz'lik ekran tazeleme hızı e, gerçekten çok etkileyici, çok fark edilebilir bir e, deneyim sunuyor insana kızı görebiliyor musunuz oradan emin değilim ama gerçekten çok başarılı bir ekranı var. Amoled ve ekran değil IPS LCD bir ekran ama bu 120 Hz'le birlikte oldukça kullanımı keyifli hale gelmiş diyebilirim. Şimdi şu parmak izi olayına bir bakalım. Desen çizdik. Parmak izimizi okutuyoruz. Parmak izi tanımlama e Süresinden ziyade okuma hızı bizim için önemli. Parmak e, izini okuyacak sensör eğer ekranın arkasındaysa biraz daha e, yavaş tepkime veriyor. Ama yan taraftaki e, kasaya gömülü olanlar birazcık daha hızlı tepki veriyor. Bakalım şimdi deneyeceğiz hızlı mı değil mi? Kapattım. Dokundum çektim. Evet gayet etkileyici bir hızla çalışıyor. Çok kısa sürede algılıyor. Dokunup çekince algılamıyor. Ama çok kısa bir süre orada tuttuktan sonra algılıyor. Yani telefonu elinize aldığınızda parmağınızı oraya koyarsanız Bakın başka bir parmağı algılamıyor. Hayır algılamıyor. Ee, tanımıyor bile. Çok fazla yanlış gelince e, desene atıyor. Bir yabancı açıyormuş gibi düşünerek. Tuş takımı da gayet, e, yani dokunmatiği de gayet güzel çalışıyor. E, geçiş hızı oldukça başarılı. Biraz telefonda gezindikten sonra videomuzu artık kapatabiliriz. Değerli dostlar uzun kullanım olarak biz şimdi bu cihazı alacağız. 7 gün, 14 gün ve 21 günlük size raporlar hazırlayacağız. Pil kullanım süresi nasıl? Ekran nasıl? Diğer özellikleri nasıl? Uzun kullanımda bu telefon nasıl? Sizinle bunları paylaşacağız. Almaya değer mi değmez mi bunu göreceğiz. Evet burada videomuzun sonuna geliyoruz. İnceleme videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Hoşçakalın.